10. sınıf arkadaşım selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalımız bugün senle ne yapacağız bugün senle güzel arkadaşım 10. sınıf yazılı hazırlık provası yapacağız adı üstünde bir prova yapacağız şimdi açıklama kısmında senin pdf'in mevcut o pdf'i ister dijital ortamda kullan ister çıktısını al kullan hiç fark etmez o pdf'i çıktısını al veya koy önüne önce bir kendin ben bu sınava girsem, yazılıya girsem, acaba neler yapıyormuşum, neler biliyormuşum, neleri hatırlamıyormuşum, neleri hatırlıyormuşum önce bunları tek tek tek tek bir güzel bak, kontrol et. Daha sonrasında benle beraber çalışabilirsin ya da hocam hiç gerek yok böyle şeylere, siz anlasın, ben dinlerim, nasıl olsa anlayacağım diyorsan benle beraber istersen devam ettirebilirsin. Ama o PDF'i mutlaka çıktısını al, sen de bulunsun işine yarayacaktır. Şimdi. Bugün seninle beraber toplamda 16 tane soru çözeceğiz ama direkt nokta atışı Milli Eğitim'deki hocaların veya işte özel okullardaki hocaların yaptığı sınav, yaptığı yazılı formatına uygun bir şekilde güzel bir yazılı konseptiyle karşınızdayız. İsterseniz sevgili arkadaşlarım dediğimi yapıp ve hemen şimdi videoyu durdur, PDF'ini indir, daha sonrasında benle beraber devam et. Hazırsan Geçelim videomuza. Evet şimdi ilk sorumuza bakacağız. İlk sorumuzda arkadaşlar birinci sınıf onuncu sınıf birinci dönem birinci yazılıda ilk ilk sorumuzda masumu göremedim. Heh. Şimdi gençler bakın ilk sorumuz bir örnek uzay eleman sayısı sorusu tamam mı? Bir tane zar ve iki tane madeni para var bir tane zar ve iki tane madeni para zarın kaç tane yüzü var altı tane yüzü var zar altı yüzlü tamam paralar yazı ve tura var dolayısıyla iki yüzlü şimdi zar adedi bir tane zar adedi bir tane peki o halde bir tane zar, zarımız varsa altı tane yüzü var çarpı paralardan iki tane vardı birinci paranın iki yüzü var ikinci paranın iki yüzü var ne demişti atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı, örnek uzay, örnek uzayın eleman sayısı oluşabilecek tüm ihtimallerin sayısı arkadaşlar. Dolayısıyla bunları çarparsanız cevabı bulursunuz. Sonuç 24. Yazılıda da eğer bu şekilde bir soru çıkarsa mesela bir tane zar demez de iki tane zar bir tane para der, iki tane zar iki tane para der. Bu şekilde varyasyonlar sorulabilir. Ama bu tarz sorular çıktığı takdirde bunu yapıyorsunuz. Örnek uzayın eleman sayısı soruluyorsa Bunların her birinin gelebilecek ihtimallerini çarpıyorsunuz tek, tek. Tamam. Şimdi ikinci sorumuza bakalım o halde. Ankara'dan İzmir'e bakın bir Ankara var. İzmir var. Değil mi? Bir de İstanbul mu vardı? Bak İstanbul var burada bir de. Peki Ankara'dan İzmir'e karayolu, havayolu, bir de demiryolu var. Yani 3 tane yol var. 1, 2, 3 tane yol var. Peki İzmir'den İstanbul'a demir var, kara var, hava var, deniz var. Tabi Ankara'da deniz olmadığı için deniz yolu yok değil mi? Dört tane de arkadaşlar burada. Pekala ne demiş bize? Bir iş adamı Ankara'dan İzmir'e, İzmir'den de İstanbul'a gidecek. Yani direkt İstanbul'a gitme gibi bir durum bu söz konusu değil. Buna göre kaç farklı şekilde seyahatini tamamlayabilir diye soruluyor. Tamam ne yapacağız o zaman? Önce İzmir'e gitmek için kaç farklı metodumuz var? Üç çarpı İzmir'den İstanbul'a kaç tane? Dört 3 x 4 bize cevabı verecektir. Doğru cevabımız 12'dir arkadaşlar. Bunun değişik versiyonları var. Mesela der ki Ankara'dan İstanbul'a gidip İstanbul'dan da Ankara'ya dönebilir diye sorar. E şimdi Ankara'dan İstanbul'a kaç yol bulduk? Biz 12. E İstanbul'dan Ankara'ya da 4 kere 3'ten 12 yol var. 12 x 12'den 144 diyebilirsin mesela. Veya der ki Ankara'dan İstanbul'a giderken kullandığı yolları bir daha kullanmaması şartıyla kaç farklı şekilde gidebilir diye sorar. O zaman da ne, ne yapacaksın? Ankara'dan İzmir'e giderken bir tane şunu kullansın diyeceksin. İzmir'den de sevgili arkadaşlar dur şunu gösterelim ya olmasa bunu kullandı. İzmir'den de İstanbul'a giderken şunu kullansın. Dönerken az önce geçtiği yolları kullanmayacak oradan geçmeyecek. O zaman giderken iki farklı yol vardı çarpı dönerken bak burada 3 yol kaldı. Bak burada 2 yol kaldı. 12 çarpı 3. 36 çarpı 2'den bu sefer 72 farklı yol vardır. Diyeceksin. Bunların değişik versiyonları olabilir. Sıkıntı değil. Sen üstesinden gelirsin ben biliyorum. Şimdi ilk 2 sorumuz bu şekildeydi. İlk soru için belki hocalar 2-3 puan biçebilir. Bu sorunun değerine. İkinci soru için de 3-4 puan biçebilir. Yani şu an 6-7 puanımız cepte arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki kare hücrelerin içerisinde 1, 5, 7, 11, 12 sayıları yazılacaktır. 7 sayısının sağında 7'den küçük sayı olmayacak biçimde kaç farklı şekilde sayılar kare hücrelerine, kare hücrelerin içerisine yazılabilir? Ha, bak, bu soru 8-9 puanlık bir soru olabilir. Önemli olan kısmını tekrar okuyorum. 7 sayısının sağında 7'den küçük sayı olmayacak. Yani hep 7'den büyük olacak 7'nin sağında. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi. O halde şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane basamak var. 7 şuraya gelirse bak onu hiç düşünmeyelim. 7 şuraya gel gelse diyelim tamam mı? Acaba ne olur? 7 oraya gelirse ne olur? Şimdi 7 oraya gelirse 1 veya 5'ten bir tanesi mutlak suretle 7'nin sağında kalır. Doğal olarak da istemediğimiz bir durum meydana gelir. 7 buraya da gelemez arkadaşlar 7 burada olursa 1 ve 5 zaten onun sağında kalacak Dolayısıyla ben diyorum ki 7 buraya gelebilir ki gelsin 1 ile 5 buraya kalır 11 ve 12 de buraya kalır diyeceğim O halde soldakiler 2 faktöriyel biçimde sağdakiler 2 faktöriyel biçimde sıralanır 2 kere 2 den ne gelir 4 farklı biçimde bu şekilde sıralanabilir deriz Bu 1 2 1 2 3 4 5 hadi bakalım 7 buraya gelsin bu sefer buraya gelebilir sonuçta Şimdi diyeceğiz ki hocam 7'nin sağ tarafına ne gelebilir? 11 veya 12. O zaman bunu bir seçelim. 2 sayıdan birini seçtim ve 7'nin sağına koydum. Çarpı. Şimdi 7'nin solunda 3 tane sayı kaldı ya bu 3 sayı kendi arasında 3 faktüryel biçimde sıralar. Hmm. O zaman şurası 2 burası 6. 2 kere 6'dan 12 farklı biçim daha bulduk. Son olarak da 7 şuraya gelsin diyelim. Şurada zaten 4 tane sayı kaldı. Bunlar da 4 faktoriyel biçimde sıralanabilir. Bu da kaçtır? 24'tür. Artık bunları toplama zamanı çünkü soru bitti. 24, 36, 40 arkadaşlar. Doğru cevabımız 40 olacaktı. Yazılıda da sana tavsiye bak. Tamam mı? Abi tavsiyesi. Öğretmen tavsiyesi olarak da alabilirsin bunu. Yani sıkıntı yok. Şöyle yap. Bunları bir düzenli yaz. Bak gayet düzenli bir şekilde yazdık. Şunları şöyle okla gösterebilirsin. Tamam mı? Düzenli yaz. Cevabı bulduktan sonra ya böyle kare içine al, dikdörtgen içine al, çember içerisine al, ne bileyim şöyle bir işaret koy ya da yanına bulunur yaz ama bir şey yaz yani. Tamam mı? Çünkü bazı hocalar buna şahidim. Nereden şahidim ben yaptım. <gülüyor> ben yaptım. Ben yaptım <gülüyor> ben. Şimdi bazı hocalar çocuğun e, kağıdını okurken göremeyebilir cevabı. Ya o kadar işlem yapmış cevabı bulamamış der. 3-4 puan birden kırarız yani tamam mı? Dolayısıyla bunları yap bak sana taktık. Kimse bana söylemedi. Bak şunu şöyle yap bunu böyle yap diye ben sana söyleyeyim tamam mı? Dördüncü soru. Barış'ın 10 tane kazağı var. 10 tane kazak varmış Barış'ta. 8 tane gömlek var. Bunlar vücudumuzun üst tarafına giyilebilecek argümanlar. Pantolonu varmış bir de. 5 tane de pantolonu var. Tamam. Şimdi... Barış bir tane kazak veya gömleğin altına bir tane pantolon giyecektir. Buna göre Barış kaç farklı şekilde giyinebilir diye sorulmuş. Şimdi kazak ve pantolon giyecekse 10 tane kazaktan birini seçer 5 tane pantolondan birini seçebilir. Yani aslında 10'un birisi 5'in birisi diyoruz ama 10'un birisi de 10'un 5'in birisi de 5 dolayısıyla 10 kere 5 yazdım direkt. Artı neden artı veya demiş çünkü. 8 tane gömlekten bir tanesini seçer ve altına 5 tane pantolondan bir tanesini seçer. Bu da gömlek-pantolon kombinasyonu. Ben hangisini seviyorum? Ben gömlek giymeyi sevmem arkadaşlar. Neyse, rahat değil bir kere. Bahadiyar'ı bir de bir şey var var ya böyle gömlek bazı gömlekleri hani pantolonun içine sokmak zorundasın. Şöyle şöyle pantolonun içine soktun sonra eğilince o arkadan çıkar. Böyle araba falan kullanırken böyle sağa sola çevirdin kafanı. benim yanın sarkar böyle kıvrışır hemen. Gömleği ben giyiyorum 10 dakika sonra kıvrışıyor yani. O yüzden gömlek giymeyi hiç sevmiyorum. Neyse 10 kere 5 50 yapar. 8 kere 5 de 40 yapar arkadaşlar. Toplarsanız doğru cevap 90 gelir. 90 bak ya böyle yap ya yanına bulunur yaz bir şey yaz tamam mı? Bak üniversitede bile sırf şu bulunur muhabbetinden kaynaklı hoca puan kırmıştı. Gerçi orada puan kırma diye bir şey yok. Direkt çakıyor sıfır. Evet devam Ali, Eda, Cemil'in bulunduğu 15 kişilik bir sınıf var Bu sınıftan 6 kişilik bir voleybol takımı oluşturulacak Bak şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kişi seçilecek bunlar voleybol oynayacak Ali ve Eda takıma kesinlikle katılacak Ali ile Eda takıma katıldılar Cemil ise bu takımın içinde olmayacak Cemil iptal arkadaşlar Cemil demiş ki benim başım ağrıyor Kafam ağrıyor Voleybolu bünyem götürmüyor falan demiş. İptal arkadaşlar. Ali var, Eda var. Takımda bulunacak. Bunların yeri garanti. Hani böyle elemanlar olur ya. Okul bir maç düzenler hemen onların yeri garanti olur. Yani. Anladın sen onu. Buna göre takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye soruluyor. Şimdi bak Cemil'i iptal ettik. 15 kişi vardı kaldı 14 kişi. Lan zaten iptal edeceğiz. Niye verdin değil mi? 14 kişi kaldı. 14 kişiden de 2 tanesi Ali ile Eda zaten. Onları da takıma aldık zaten. O zaman onları da iptal edelim. Kaldı 12 kişi. Benim geriye 4 kişi seçmem gerekiyor. 4 kişi daha bulmam gerekiyor ki takımı oluştur, oluşturabileyim. Peki bunu kaç kişinin içinden seçeceğim? 12 kişiden 4'ünü seçeceğim. O zaman cevap 12'nin dörtlüsü. Kombinasyon seçim demekti değil mi? O halde 12 çarpı, 11 çarpı, 10 çarpı, 9 bölü... 4 çarpı 3 çarpı 2 diyorsunuz. Böyle buluyorduk değil mi kombinasyonu. 3 kere 4 12 şu gitti. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 5 geldi. 5 kere 9 45 çarpı 11. Ne haber? Hemen kafadan çarpabiliyor musun? Ben çarpıyorum bak çarpayım mı? 495. Niye? Öyle kafadan. Kafadan çarpmanın bir yolu var mı? Var bak ben sana öğreteyim mi kafadan 11 ile kısa yoldan çarpmanın yolunu. 45 ile 11'i çarpıyorsun ya. 45'i şöyle yazdın biraz ayrık yaz ama 4 5'i biraz ayır tamam mı? Arasına da toplamlarını yaz 495 4 de 5'in toplamı 9. Seker mi hocam sekmez hiçbir zaman sekmez. Böyledir. Yani mesela 13 ile 11'i çarpadık kısa oldan hemen söyle ama ne var 103 yapar değil mi? Peki başka bir şey düşünelim mesela 78 ile 11'i çarpsak ya aah şimdi ne yapacağız? 7'yi buraya 8'i buraya 7 ile 8'in toplamı 15'te buraya mı yazacağız? Hayır çok büyük bir şey geldi bu ya. Öyle yapmayacaksın. Ne yapacağım biliyor musun? Şimdi 7'yi buraya 8'i buraya yazdın ya. 7 ile 8'i topladın 15. Aa şimdi sen ekranı görmüyorsun değil mi? Şöyle yapalım. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 78 ile 11'i çarpıyoruz. 7'yi buraya 8'i buraya yazdın. Peki. 7 ile 8'i topladın 15. Diyorsun ki. Ha bak bu iki basamaklı geldi lan. 15'in 5'ini buraya yazdın. Evde bir tane bir nereye gider? Yan tarafa. 858'miş. Tamam. 11 ile kısa yoldan çarpmanın metodu da bu. Kafamdan çarpabilirsin artık. Şov da yapabilirsin arkadaşlarına. Matematikle ilgileniyorlarsa tabii. Matematikle ilgilenmeyen arkadaşlarına matematikle alakalı şov yaparsan o çocuk seni dinlemez. Evet dinlemez yani. Ben zamanında yapıyordum. Yemiyordu ya. 6. <gülüyor> 6. Altı, soru. Bir voleybol takımı 6'sı yedek kulübesinde 6'sı sahada olmak üzere 12 kişiden oluşuyor. Ha, şimdi 12 kişi var. 6'sı yedek oturacak, 6'sı sahaya gidecek. Buna göre bir voleybol takımı e, maça kaç farklı şekilde başlayabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyorsun. 6 tane benim sahaya çıkacak kişiyi seçmem gerekiyor. Kaç kişinin içinden? 12 kişinin içinden. 6'sını seçtim. Dedim ki bunlar maça çıksın. E hocam kalanlar kaç kişi kaldı ki? 6 o zaman 6'sını seçelim Onlar da yedek otursun 6'nın 6'lısı zaten 1 Niye 1 çıktı burası biliyor musunuz Çünkü zaten sen 12 kişiden 6'sını ayırdın Dedin ki siz maça gidin ve Geriye de zaten 6 kişi kaldı Onlara diyorsun sen sizler yedek oturun Yani seçmenize gerek yok onları tamam Ama olsun biz yine de gösterim olarak yazalım 12'nin 6'lısı ne 12 6 defa açacağız bak 12 11 10 9, 8 ve 7. 6 kere açtım. Neye? 6 yazıyordu çünkü. Bölü 6 faktör yani. 6, 5, 4, 3, 2. 1 yazmamıza gerek yok değil mi? Peki 2 kere 6 bak 12 on yapar. Ondan sonra 5'e böldünüz. 4 kere 5 20 yapar. 20 e, ile onu sadeleştirdim. 2, 2 ile de şunu sadeleştirdim. 4, güzel. 3'e böldüm, 3'e böldüm, 3 geldi. Tamam bu da neymiş biliyor musunuz bak Aa, kısa yoldan çarpma var bak 11 kaldı elimizde 3 kere 4 12 mi 12 kere 7 84 yapar 84 ile 11'i çarpalım hadi hemen çarpalım 8'i yazdım 4'ü yazdım 8 daha 12 2 basamaklı ikisini buraya yazdım biri nereye gitti 8'in üstüne yani burası ne oldu 924 bu voleybol takımı 924 farklı biçimde kurulabilirmiş arkadaşlar efsanevi değil mi? Devam. Yedinci soru. Şekilde ABC üçgeninin kenarları üzerindeki 12 nokta gösterilmiştir. Bu noktaları köşe kabul eden kaç tane üçgen çizilebilir diye sormuş. Kaç tane nokta varmış? 12. Bir üçgen oluşturabilmek için kaç noktaya ihtiyacın var? 3 tane. Neden? Bu üçünü şöyle birleştirirsen sana bir üçgen verecektir çünkü. O zaman benim buradaki 12 noktadan doğal olarak 12 noktadan üçünü seçmem gerekiyor. 3'ünü seçenlerim ki siz üçgen oluşturun. Onlar da tamam der hadi seçelim 12'nin üçlüsü yalnız şöyle bir durum var 12'nin üçlüsünü seçtik ya arkadaşlar 12'nin üçlüsüyle bana sadece üçgen vermiyor bunlar yani bu kadar üçgen yok aslında neden biliyor musunuz bak şu AB kenarını düşünün AB kenarının üstünde 6 tane nokta var hadi bu 6 noktadan 3 tanesini seçelim 1 2 3 hadi üçgen oluşturun bak ben bekliyorum hadi Hadi bir üçgen olursun bakalım onlardan oluşabiliyor mu? Oluşmaz arkadaşlar. Niye? Doğrusal da doğrunun üzerinde bunlar aynı doğrunun üzerinde aynı doğrunun üzerindeki 3 tane nokta 4 isterse 10 tane nokta versin yine bir üçgen oluşmaz. En fazla doğru oluşur. Başka hiçbir şey oluşmaz. Dolayısıyla ben diyorum ki buradaki o zaman 6 tane nokta varmış ya o 6 taneden seçtiğimiz 3 tanesini çıkardım. O zaman şunu da çıkaralım. 4 tane var ya burada 4 tanesinden 3 tanesini de çıkaralım. O zaman şuradaki 5 tanesinden 3'ünü de çıkaralım. Tamam. Bitti mi? Bence bitti. Bence de. Hadi. 12'nin üçlüsü. 12, 11, 10. Bölü 3! 6 yapar. Şunla şu gitti. 2. 2 kere 11, 22. Onunla çarptım 220. Eksi 6'nın üçlüsü 20. Eksi 4'ün üçlüsü 4. Eksi 5'in üçlüsü 10. 220'den 20 çıktı, 214 daha çıkarırsam 286 gelir, 286 tane üçgen çizilebilirmiş arkadaş orada. Çizmeye kalksan, hani bazı öğrencilerim var böyle, çizerek bulmaya falan çalışıyor, sayıyor, 10 kere siliyor, bir daha sayıyor, 10 dakika gidiyor, 20 dakika gidiyor. Sonra da diyor ki, hocam cevabı buldum diyor, ne lan diyorum, 105 diyor. Hani 286 nerede, 105 nerede? Sayarak öyle bulunmaz yani. para, para say Ne bileyim artık para bile öyle sayılmıyor ama Dijital ortamda mı say başka bir şey misketini say öyle yani Öyle sayılmaz arkadaşlar Matematiktesin ya yani, değil mi Pekala 3 çarpı kombinasyon N artı birin ikilisi hmm, N artı birin ikilisi nasıl bulunuyordu ya N artı biri yazıyorduk sanki Sonra bunu bir tane azaltıyorduk N, Böyle iki faktör geldi yani iki diyorduk değil mi e, Çarpı bir de burada üç varmış Peki eşittir Permutasyon n'in ikilisi neydi? Bu da n çarpı bir eksiydi. n eksi bir iki defa açıyorduk bunu da. Artı bir deneyimiz varmış? 25. Şimdi üst tarafa bakıyorsun. 3 ile n'yi aynı anda buraya dağıtabilir misin be koçum? Hadi be yürü. 3 n kare artı 3 n çok güzel bölü 2 eşittir. n kare eksi n artı 25 dedim. Sonra şu 2 bak burada ne durumunda bak 2 burada bölüm durumunda değil mi? Bu bölüm durumunda olan 2'yi aldığı hop karşıya çarpım olarak fırlatıyoruz. 3n kare artı 3n eşittir 2n kare eksi 2n artı 50 yazdım mı? Çarptım valla pekala. Hepsini sağ tarafa toplayın şimdi. Hepsini hiçbirini biriktirmeye doğru. Hepsini sağ mı dedim sol tarafa toplayın. 3n kareden 2n kare, kareyi çıkardım n kare kaldı eksi 2'yi buraya aldım artı 5n oldu artı 50'yi bu tarafa aldım eksi 50 oldu eşittir 0 şimdi ne yapacağız hocam şöyle bak n ne açtık burayı artı 10 eksi 5 çok güzel neden çünkü toplam çarpımları eksi 50 toplamları artı 5 o zaman n eşittir eksi 10 n eşittir artı 5 yapar ne doğal sayısı kaçtır diye soruluyordu. Eksi 10 doğal sayı değil değil mi? Eksi 10 doğal sayı yani olsa bile tamam mı? Eksi 10'u getirip şurada yerine yazamazsın zaten. Yani eksi 9'un ikilisi mi diyeceksin? Diyemem ki. O zaman n kaçmış arkadaşlar? 5'miş. 5 Beş bulunur yazın siz tamam mı? Garanti olsun. Herkes sınav kağıdına bulunur yazsın. Bakalım kaç kişi SML hocadan çalışıyor bilelim. Tamam <gülüyor> Hadi bakalım. Yüzler basamağındaki rakam Onlar basamağındaki rakamdan Onlar basamağı da Birler basamağındaki rakamdan büyük olan Ha şöyle yani 3 basamaklı sayı var bu bundan büyük Bu da bundan büyük olsun istiyor değil mi Kaç tane çift sayı yazıyor Ha bir de çift istiyor Oo. Çift olsun istiyor bir de Peki eyvallah Şöyle yapalım mı o zaman Şimdi şunu alalım Şöyle çekelim şuraya Sıfır gelebilir buraya başlayalım. 2 gelebilir buraya. 4 gelebilir buraya. 6 gelebilir. 8 gelebilir bir de buraya. Zaten 5 tane var ya. Pekala. Sıfırı buraya yazdık Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane rakamdan ikisini şuraya yerleştireceğim. Ne yaparım? 9'un ikilisi biçimine seçelim. Şimdi burası 2 ya artık. Şurası şöyle 2. Peki Madem orası 2, o zaman tek bir ihtimal vardır. 1. Yani oraya 2 geldiğini bildiğimiz için 1 çarpacağız. 1'den büyük neler var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani kaç tane hocam? Hocam 8 tane var orada. Peki madem 8 e, tane, o zaman diyeceğiz ki 8'in ikilisi. Doğru mu? Şimdi 0'ı, e, özür dilerim, 1'den büyük 2'den büyükleri diyorduk değil mi? Buraya 1 yazık ya kafam karıştı. İkiden büyükler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç tane yani? 7 tane. 7'nin ikilisi. Buraya seçtim ki 2 tane oraya yazalım. Peki 4 gelirse ne olur? 4 gelirse bu sefer 5, 6, 7, 8, 9. Yani 5 taneden 2 tane seçeceğim ve şuraya yerleştireceğim. Burası yine bir Buraya eğer 6 gelirse 7, 8, 9. 3 tanesinden 2 tane seçeceğim. Peki buraya 8 gelirse hocam 1, 2, ya 8'den büyük bir tane var o da 9. 9 olduğundan şimdi ben buraya ne yazacağım ki? Hani 9 9 yazsam 9 9'dan büyük değil. Demek ki sonu 8 olan böyle bir sayı yokmuş kardeşim. Tamam bitti. 9'un ikilisini hesaplayacağız. Hemen bak kafadan hesapla. 1 eksiyle çarpıyorsun. 9 kere 8 72. 2'ye bölüyorsun 36. Tamam. 7 kere 6 42. 2'ye böl 21. 5 kere 4, 22'ye böl 10. 3 kere 2, 6. 2'ye böl 3. Çok güzel. Şimdi bunları toplayacağız. 36, 21 daha 57. 67, 70. O zaman cevap neymiş arkadaşlar? 70'miş diyeceğiz. Evet. Birinci sayfayı bitirdik. Sen de şöyle yazılıda da birinci sayfanı bitirdikten sonra şöyle sayfayı şöyle bir elini al. Tamam mı? De olan ne doldurmuşum ben de. Ne doldurmuşum be. De ve arka yüzünü çevir şimdi. Hadi çevir çevir çevir. Evet, 10. soru. 10. soruda bir küme var. Kümenin elemanları 0 1 2 3 4 5. Bu kümenin elemanları kullanılarak yazılabilen rakamları farklı 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Baştan 100. sayı kaç olur diye sorulmuş. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Ama kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi bak Sandalyeden ses çıkıyor bu arada. Kusura bakmayın tamam mı? Değişik sesler çıkıyor. O benden çıkmıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Biz bununla 4 basamaklı sayılar yazacağız. Bir sürü yazılabiliyor. Bir sürü. Ve bunları sıralayacağız küçükten büyüğe doğru. Sıraladıktan sonra da 100. sayı ne olur diye soruyor. Ya bu çok meşakkatli bir olay. Harbiden meşakkatli bir olay. meşakkatli bir olay olduğu için sınavda buna hoca 15 puan falan verebilir ha. 10 puan. Minimum 10 puan verir ona. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bak. Önce kaç tane sayı yazılır bunu bulacağız. Kaç basamaklıydı? 4 basamaklı bunu unutma. 1, 2, 3, 4 basamak. Başa 0 gelebilir mi? Gelemez. O zaman 5 tane sayı yazılabilir buraya. Buraya tekrar 0 gelebileceği için yine 5, 4, 3. Yani toplam 300 tane sayı yazılır buraya. Peki tamam eyvallah. Bu 300 tane sayıdan birinci basamak yani binler basamağı. Hangileri olabiliyor? Sıfır. Pardon sıfır olamıyor değil mi? Binler basamağı sıfır olur mu? Olmaz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesinden bir tanesi. Dolayısıyla 300'ü 5'e bölüyorsunuz. Ne geliyor? 60. Şimdi bu 60 ne demek biliyor musun? Bu 4 basamak sayılardan 60 tanesi 1 ile başlıyor. Diğer 60 tanesi 2 ile başlıyor. Sonraki 60 tanesi 3 ile sonraki 60 tanesi 4 ile, sonraki 60 tanesi de 5 ile başlıyor. Bak bu güzel bir yöntem. İlk 60 tane sayının hepsinin de 1 ile başladığını biliyoruz. Demek ki biz 1 ile başlayan bir sayı aramıyoruz. Çünkü bize 100. sayı soruluyor. Tamam bak mis gibi. Bir 60 daha koyarsam üstüne 120. Sayıları, sayıyı falan bulurum. Demek ki benim sayım garanti 2 ile başlıyor. Ooo bak ilk basamağını bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. 2 ile başlıyor. Peki. Şimdi bu 2 ile başladığını elde ettik ya. Devamında ne yapacağız? Şunu. 2 ile başlayan 60 tane sayı var. O zaman 60'ı şuraya hangi rakamlar gelebilir? 0 gelebilir bak bu sefer. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani toplamda sevgili arkadaşlar buraya 6 tane sayı gelebilir ama rakamları farklı dediği için. Ve burası da 2 olduğundan. Zaten o kısma 2 gelemeyecek. Yani toplam 5 rakamdan bir tanesi gelebilir oraya. O zaman hemen 65'e bölüyorsun. Kaç yapar? 12. Bu 12 ne demek biliyor musun? 2 ile başlayan. Şurası 2 ya. Yani farklı bir renk seçelim ya. Sıkıldık. İçimiz bayıldı değil mi? Burayı 2 seçtik ki arkadaşlar. Bu 2 ile başlayan sayıların yüzler basamağı. Yani şurası. Yüzler basamağı. Yani burası. ilk 12 tanesine. 0 gelir sonraki 12 tanesine 1 gelir sonraki 12 tanesi 2 gelemez 3 gelir sonraki 12 tanesine 4 ve sonraki 12 tanesine 5 gelir ve 60 taneyi tamamlamış oluruz çok güzel o zaman şimdi ben 60. sayıyı buldum ya 61 ile 72. sayılar arası şurası 2 0 devam eder 73 ile 12 ekliyoruz bak üstüne 84 sayıları arası 2 ile başlayıp 1 ile devam eder 85'ten 96'ya kadar arkadaşlar toplam 12 tane sayı 2 ile başlayıp 3 ile devam eder. 97. sayıyı biz bulabiliriz şimdi. 96. sayı burası 2 olan burası 3 olan en büyük sayı. 97. sayı da burası 2 olan ve burası 4 olan en küçük sayı. 2 4 0 1. Aa bak mis gibi 97. sayıyı buldum. 98. sayı nedir? 2 4 0 3'tür. Ondan sonra 99. sayıya bakalım. 99. sayı 2, 4, 0, 5'tir. O zaman 100. sayı geliyor şimdi. 2, 4, şimdi 0 koysam başka koyacak başka bir şey yok. 0'dan vazgeçiyoruz o zaman. Ne yazacağız? 1. O zaman buraya da 0 yazacağız. 2410 aradığımız cevap 100. sayımız 2410 arkadaşlar. Aynen bu şekilde bir çözüm yap. Tabi sen biraz daha detaylı yazabilirsin. Hocana ben burada sana sözel olarak anlattığım için. Senin sınavda böyle bir imkanın yok. Oraya biraz sözel cümlelerle falan süs dersen tam puanı kaparsın. Vallahi kaparsın bak. Tamam. 11. soru. Tuna'nın 3 tane 50 kuruş 6 tane 25 kuruşluklardan oluşan farklı tarihlerde basılmış özdeş olmayan 9 tane madeni parası vardır. Tuna 1,5 liralık kalem aldığında ödemeyi kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi 1,5 liralık kalem alıyor. Elinde 6 tane 25 kuruşu var ya hepsini 25 kuruşların hepsini verirse... Tuna bu hesabı kapar abi. 1,5 liraya kalem mi almış? O herhalde 5 sene önce falan almış Tuna. Evet. Şimdi 25 kuruşların hepsini vererek hesabı öder. Tamam. Bunu kaç farklı biçimde yapar? 6 tane 25 kuruşu vardı. 6'sını seçti ödedi. 1. Tek farklı biçimde ödeyebilirmiş. 1. Peki. Deva? Şu 25 kuruşlar cebimde kalsın giderken ee, bir yeri lazım. 25 kuruşta neye lazım bilmiyoruz ama. Ben 50 kuruş vereyim bunların yerine. Derse eğer 50, 25, 25, 25, 25 diye de hesabı verebilir. Bak bir tane 50 lazım. 3 tane 50'm var. 3 tanesinden bir tanesini seçtim çarpı. 4 tane 25 lazım. 6 tane 25 var. 6 tanesinden 4 tanesini seçtim. 3'ün birisi 3 yapar. 6'nın 400'ü 6'nın 2'lisine eşittir ve 15 yapar. 3 kere 15 kaç yapar? 45. Bitti. Şu 25'lerin yerine de 50 verebilir. 50 50 25 25. 2 tane 50 lazım. 3 tanesinden ikisini seçtim. 2 i̇ki tane 25 lazım. 6 tanesinden 2 tanesini seçtim. 3'ün ikilisi 3. Altının ikilisi 15. E gene 45 geldi. Bir tane daha 45. Çok güzel. Ve son olarak şu 25'lerin yerine de Adam 50 verir 50 50 50 der 25 kuruş da cebinde sallaya sallaya gider 50 50 50, 50 nasıl verir 3 tane 50 kuruştan 3 tanesini seçer bu da tek farklı şimdi O zaman 1 artı 1 2 45 45 90 90 artı 2 Fener'in gol attığı dakikalar değil mi bunlar 92 farklı bir biçimde ödeyebilir arkadaşlar Tamam ve bu sorunun da artık sonuna gelmiş olduk 12. sorumuza bakacağız. Bak çok keyifli, çok eğlenceli bir soru. İleride yani TYT-AYT sürecinde senin daha da zorları da bekleyecek ama permutasyon, kombinasyon olasılık konusunu sevmen lazım. Aa seveceksin, bayılacaksın, çözeceksin. Eyvallah bir sürü de bir tomar soru çözeceğim. Bir sürü. Yani e, efsane miktarda sorular çözeceksin. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bu konu bak iddia ediyorum. Hiçbir zaman kafanda tam oturmayacak. Ben hep söylerim öğrencilerim. 1 milyon tane PKBO denir bak bu konuya abileriniz ablalarınız buna PKBO der 1 milyon tane PKBO sorusu çöz 1 milyon birinci soruda seni Tonga'ya düşürürüm İstediğin kadar ustayım da ben de aynı şey. ben bu konuyu bayılırım bu konuya ama mutlaka Tonga'ya düşerim arkadaş Tamam dolayısıyla sen de bol miktarda soru çözeceksin ve Yemeyeceksin içmeyeceksin bu konuyu seveceksin ya sevmezsen olmaz bak sevmezsen olmaz bu genelde zaten matematik için geçerli zaten Hayatta her şey için geçerli sevmiyorsan olmaz tamam mı evet hazırsanız devam edelim aşağıda 5 tane özdeş düzgün altıgenler oluşan süsleme verilmiş gençler peki 3 farklı renkteki boya ile ortak kenarı bulunan komşu altıgenler farklı renklere boyanacak tamam tamam Komşular farklı renk olacak diyor. Buna göre boyama işlemi kaç farklı biçimde yapılır? Şimdi şunu boyayalım hadi. 3 farklı renkten birini seçtim oraya yazdım. Bunu 3 farklı biçimde yapabilirim. Şu kısmı 2 renkten birine boyayabilirim. Tamam mı? Şu kısmı da artık şu ikisiyle komşu olduğu için tek renkle boyayabilirim. Pekala. Şimdi şuraya geçtim bak burası boyalı ya. Dolayısıyla 3 değil 2 farklı renkten birine boyayabilirim. Yine bak şu ikisi komşu olduğu için burayı tek renkten birine boyayabilirim. O halde bunların çarpımı bana sonucu verir. 3 çarpı 2 çarpı 2. Birileri çarpmıyorum ha. Hakkını helal et. Cevap kaçmış? 12'ymiş. Ve gençler 13. sorumuza doğru yollandık. Bir akıl oyununda 1'den 20'ye kadar 1 ve 20'de dahil. Bir doğal sayıyı bir kişi aklında tutacaktır. Hadi ben aklımda tutayım bunu. Bu kişinin benim aklımda tuttuğum sayıyla alakalı çift olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Ay şimdi birden başlıyor 20'ye kadar gidiyor. 10 tanesi tek 10 tanesi çift değil mi? onu 20'ye böldük 1 bölü 2. 10 bölü 20 1 bölü 2. O bu doğru. Bu doğru. Vallahi doğru. 10 bölü 20 eşittir 1 bölü 2. Ah süper tamam. 2 basamaklı olma olasılığı. Hee dur şimdi. 1'den 20'ye kadar 10 tanesi tek basamaklı 10 tanesi çift basamaklı değil mi? 10 bölü 20 bu da 1 bölü 2. Aa bu da mı doğru? Cık, bak orada yanlışımız var. 10'dan onla başlar çift basamaklılar. 20'de biter değil mi? Kaç tane sayı var burada? 20'den 10 çıktı. 10 tane hocam. Yanlış. Say istersen elinin parmaklarına. Ben de burada matematiksel olarak yapayım. Bak bu kadar sayı vardır. 11 tane. Tamam sen de bulmuşsundur şu an elinin 11 demişsindir yani. Parmak bitince anlamışsındır ha diye. Çünkü 19 deyince kalmışsındır öyle tamam mı? Şimdi 11 tane sayı var. O zaman iki basamaklı olma olasılığı 11/20'dir. Tamam bu yanlış. Asal olmama olasılığı 4/5'tir demiş. Şimdi kaç tane asal var? 1'den 20'ye 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, Haa. 11 var, 13 var. 17 var 19 var. Kaç tane varmış? Hop 8 tane. O zaman 8 tanesi asalsa 12 tanesi değildir. Asal olmama olasılığı da 12 bölü 20'dir. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. 3 bölü 5 gelmesi lazım cevabım Bu bana ne demiş? 4 bölü 5 demiş. Hadi lan oradan derler adama. Asal ve çift olma olasılığı 1 bölü 10'dur demiş. Asal ve çift. Ha şimdi dur. Hem asal. Asal ve çift. Asal ve Asal olma olasılığı arkadaşlar asal ve çift olma olasılığı demiş ya burada düşüneceğiz şimdi asal ve çift asal ve çift yani hem asal hem çift olma olasılığını soruyorsunuz yoksa farklı bir şey mi düşünmemiz gerekiyor asal ne arkadaşlar işte şunlar 2 3 5 7 11 13 17 19 peki çift ne bunların arasında çift olan bir tek 2 var ve bir tane sayı var o zaman. O halde 1 bölü 20 değil midir? Evet. Yani bu da gitti. Asal veya tek. Ha bak burada veya demiş. Burada işler biraz karışabilir ha dikkat et. Şimdi asal olma olasılığı neydi? Burada 8 tane sayı var. 8 bölü 20. Veya dediği zaman bunu yapıyorsunuz. Artı tek dediği zaman 10 bölü 20. 10 tane tek var. Eksi hem asal hem tek olma ihtimali. Asal ve tekler. Hangileri? 3, 5, 7, 11, 13, 10, 17, 19. Yani 7 tane var. 7/20'yi çıkaracağız arkadaşlar. 8/20'den 7/20'yi çıkardın 1/20. 10/20'nin üzerine eklersen 11/20 gelir. Cevabımız 11/20 imiş. Bu da bana zaten 11/20 demiş o halde. Bu da doğrudur. Yani hangileri doğruymuş? 1 ve 5. Başka doğru yok arkadaşlar. Ve 14. soru. İki basamak iki basamaklı benandı. İki zar atılması deneyinde Üst yüze gelen sayılar toplamının 5'ten küçük olduğu olayın eleman sayısı. Ne, ne gelirse 5'ten küçük olur. 1 ile 1 gelirse toplamı 2 yapar. 1 ile 2 gelirse toplamı 3 yapar. 1 ile 3 gelirse toplamı 4 yapar. Tamam. 1 ile 4 desek 5 beş yapar. 5'ten küçük olmaz değil mi? O zaman 2 ile 2'ye bakalım. 2 ile 2'nin toplamı 4. Bir de şunun tersine bakalım. 3 ile 1'in toplamı 4. Bir de bunun tersine bakalım. 2 ile 1'in toplamı 3. Başka var mı? Yok. O zaman kaç tane eleman varmış bak 1, 2, 3, 4, 5, 6'ymış arkadaşlar. Bu olayın eleman sayısı. 15. sorumuz. 15. soru sondan bir önceki soru. Bir çift madeni para atılıyor. Her iki paranın da üst yüzüne tura gelme olasılığı. Birinci paranın tura gelmesi olasılığı 1 2'dir. Çünkü paranın iki yüzü vardır. İkinci paranın... Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir çünkü o paranın da iki yüzü vardır. İki olay birlikte gerçekleşecekse çarparsınız ve dersiniz ki iki paranın da üst yüzüne tura gelmesi olasılığı 1 bölü 4'tür diyebilirsiniz. O halde geçtik 16'ya. A ve B. Aynı örnek uzayın ayrık olmayan iki olaydır. Ayrık değillermiş. Peki. A'nın gerçekleşme olasılığını vermiş. B'nin gerçekleşme olasılığını vermiş. A veya B'nin gerçekleşme olasılığını vermiş. A ve B'nin gerçekleşme olasılığını vermiş. Ne kadar karışık değil mi ya? Halbuki dese ki ya şu A veya B'nin gerçekleşme olasılığı demek P A birleşim B'dir. Ben bunu P A artı P B eksi P A kesişim B biçiminde ifade edebilirim. Madem ifade edebiliyoruz şu ne demek A veya B'nin gerçekleşme olasılığı. Yani 1 bölü 2'ymiş bu. Eşittir. Şu ne demek A'nın gerçekleşme olasılığı. Bu da 2 bölü 5'miş. Şu ne demek güzel kardeşim. Bu da B'nin gerçekleşme olasılığı. 3 bölü 10'muş. Eksi bu ne? A ve B'nin gerçekleşme olasılığı. İşte bize bunu soruyor. Soru işareti. Peki. O zaman. 2 5 ile 3 bölü 10'u bir toplayalım. Şurayı 2 ile genişletip toplayalım ama olur mu? 7 bölü 10 mu gelir? Eşittir. Şurada eksi soru işareti var. Şurası da 1 bölü 2. O 1 bölü 2 de 5 bölü 10 yazar. Ya olmaz mı? Şık durur. Ne dedin? Olmaz mı? Şöyle bunu da karşıya atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Soru işareti ne olur biliyor musunuz? Hop eşittir. 7 bölü 10 eksi 5 bölü 10 olur. Yani 2 bölü 10 olur. Yani 1 bölü 5 olur arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız bizim. 1 bölü 5'miş diyeceğiz. Evet. Okul müdürü olarak da başarılarımı zaten dilemiştim. Veya yani yazılı formatı olsun diye öyle hissiyat uyandırsın sizde diye okul müdürü olarak da kendim atadım arkadaşlar. Hangi okulu? SML Hoca Anadolu Lisesi, Matematik 9. sınıflar, Matematik dersi, 1. yazılı, 1. dönem 1. yazılısı. Bu kadar uzun isimlendirmeye ne gerek var bilmiyorum ama 1. dönem 1. yazılısının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 16 tane sizde örnek bir soru çözdük birinci dönemin birinci yazılısının müfredatında olması gereken yere kadar olan konulardan sorular çözdük ve sevgili arkadaşlar umarım bu sorular sizlere faydası dokunur evet şöyle kendimizde büyütelim ve diyelim ki sevgili 10. sınıflar sevgili arkadaşlarım beni tanımadıysanız tanıyın ismim İsmail eee İsmail'in sessiz harflerinden oluşturmuştuk kanalın ismini. SML diye. Tabi 2018'de olan olaylar bunlar. Ee, i̇lk defa ara sınıflar için kendi kanalımda bir içerik hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım başarılı olmuştur. Genelde TET ve AYT üzerine yoğunlaşıyoruz. Ee, ama bundan sonra 9, 10, 11, 11 ve 12'ler tamamı sevgili arkadaşlar. Bu kanalda içerikleri olacak şimdilik özellikle yazılı çalışmaları için o halde ne diyelim ikinci yazılıda görüşmek üzere dikkat edin kendinize hoşça kalın sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın